Sarvarlı Başkamanda, siz altında şehri azad edildi. Yaşasın Sarvarlı Başkamanda. Eşgözün Azerbaycan halkına harabak Azerbaycanlı. Aziz Kuşa, sen azatsan. Aziz Kuşa, biz guidemiş. Azizuşa biz seni bir çalacağız. Tuşa bizimdir. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır.